Moğolcudan selamlar. Şimdi Geren Kuyu diye bir yere getirdi Seram beni. Kahvaltı yapacağız. Ondan sonra da denize gireceğiz. oldu ama bilerek bu saatte tekrar şey yapıyorum ee, şu an Cennet Koyun'a geldik ve keşif araştırması yapıyoruz çünkü bugün Cennet Koyun'da yapacağız alışverişimizi yaptık her şeyimiz hazır ay geldik çok heyecanlı çünkü bu benim ilk kamp deneyimim olacak <gülüyor> Zehra canım bundan çok tecrübeli olduğu için şimdi bize güzel bir Selamlar. Vlogların aranan yüzü Zeyracım burada. Buradayım. Ay kız tam bir bozrumlu olmuş. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Evet, şirket üzerine. Çok da hmm. kuruşu şirketler var. Onlar üzerine. Evet. Bak şu mangushka. Hmm. Bu petrol jantı var. Bu şartlı evet. Omo kocaman. Augusto. Bu da bu Perşik markası. Saatte en az 2 jant Ne? Ge Gezi tekneleri. Var. Gezi teknesi. Şiş tekneleri. Rüşvet tekneler. <gülüyor> bu, bu Bali markasının da Polonya malı bu yeni çıkarmaya başladılar Polonya'da. Hmm. Bizde var mı? Biz yapıyor muyuz? Biz yapıyoruz. Yerkenler ya değil de genelde İstanbul'da numaralar. Selamlar daha doğrusu iyi akşamlar. Şimdi Zehra'dan ayrıldım. Biraz böyle kendimi gezdim falan. Şimdi son güncel şeyler yapacağım çünkü şeyden sonra çok video çekemedim işte kampa gittikten sonra hem de genel bir şey verir Şimdi Bodrum'a ilk geldiğimizde markayı yani hiç görünmüyorum ya ışıkla ayrılmamaya her neyse. Hani çok bir yere bilmiyorduk biraz başka telaşlarımız vardı işte çok insan tanımıyordu herhal. Ama şimdi her şey daha çok oturdu, her şey daha ayrı oldu. Neler yaptık? Zehra beni çok güzel yerlere götürdü. İlk önce Garen gittik. Tertemiz bir suyu gerçekten ve çok soğuk, malum, hiç parlıyorum ya. Yani ben şöyle söyleyeceğim, ben biraz daha tıduk sanmıştım. Ee, daha sonra da Cennet e, koyun gittik orada kamp yaptık. Erken yaptığım ilk kamp nedeniyle. <gülüyor> <Kamp yaptık. gülüyor> ama bence gayet güzel geçti. Ee, bayağı memnun kaldım bugün kamp yapmakta. Umarım sesim bilir olup bilmem ki, geri <gülüyor> Neyse, eğer kamp yapmayı seviyorsanız mutlaka e, Cennet koyun düşünün. Biraz uzak kalıyorum herkesten ama Gerçekten cennet gibi adı üstünden. Yani çok güzel, çok güzel insanlarla tanıştım. Hem işte hem kampta, hem işte ayaküstü sohbet ettiğim yerlerde, hem böyle Bodrum'da. Bodrum artık canlandı, Mart ayında geldiğimiz gibi e, değil. Bayağı dayandık, burnum falan soruldu. Her neyse evi, e, işte böyle geyik yapıyordum eskiden. işte Ya işte bir küçük bir teknem olsa. <gülüyor> Ne var yani işte şuradan tura gider geliriz tarzı falan bir şeyler diyorum. Daha sonra bugün gemici biryle çalıştık. O sayesinde benim marinaya gezdirdim, marinada da gez, gezdirirken her türlü detayına kadar anlattı. E Tabii bu işler biraz para meselesi ama ayak bedava yani sonuçta ama gerçekten ufkum genişledi yani. Uzun zamandır Hayatımda bu farklı şeyi peş peşe yapmıyordum. Ah çok iyi geldi. Yarın gidiyorum Ankara'ya geri dönüyorum. Yani hem çok böyle tadında bir tatil oldu benim için. Dönmek hem istiyorum hem istemiyorum yani. Sonuçta evim orada hala. Ama işte bakalım, kameri bu veda konuşması değil. Bu genel olarak neler oldu? Neler bitti? Çünkü video konuşması dedi çok fazla çekemedik işte başka şeyler oldu falan ama ya anı yaşamakla. <gülüyor> açıkçası insan biraz bloğu da unutuyor ama bir yandan da blog çekiyorum sonuçta yani YouTube şeklinde iş olarak yürütmek istiyorum. E, bu akşamlık bu kadar. Ana şirketin için teşekkür ederim. O zaman iyi modundaki modumdaki son gününde görüşürüz. Günaydın. Nazara geldik. Fena rüzgar. Neredeyiz? Ortayşardayız. Ortakent. Ortakent. Pardon. Pardon. Kahvaltıya geldik. Selamlar. Şimdi bugün benim son günüm. Çıkmadan önce. Ee, neler ne yapalım ne yapalım ne düşündük çünkü biraz hava bozdu denize falan da giremiyoruz ve kültür ve sanat köyünü bulduk böyle rastgele bilmiyorduk yani bu da yer olduğunu oraya biraz geziyoruz çok gerçekten huzur verici bir yer geldik ama şimdi saatleri de şey yapayım bilmeyenler için aynı bizim gibi meğersem ee, işte sabah açılıp öğlen 1-1'e bir, kadar varmış. Bir de akşam 5'te açılıp akş e, tekrar 10.30'a kadar açık oluyormuş. Biz tam <gülüyor> kapanış saatinde geldik ama gerçekten böyle olduğunu bilmiyordum. Eğer bu tarafa gelmek isterseniz lütfen saatlere dikkat edin.